Merhaba arkadaşlar, bugün sadece elma satan çok basitleştirilmiş bir ülkeyi düşünelim Ve bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 1000 lira olsun Ve Bütün bu hasılanın da elmalara bağlı olduğunu düşünelim Biliyoruz ki, ilk yıl yani birinci yıl içerisinde 1 kilogram elmanın fiyatı 50 kuruş Kilo başına ne yazacağım burada? 50 kuruş yazacağım ve diyeceğim ki Birinci yıl geçti, ikinci yıl geçti Ve biz bu ikinci yılın sonundaki gayri-safi yurt içi hasılayı hesaplayabiliriz İkinci yıldaki gayri-safi yurt içi hasıla 1200 lira olsun ve Yine bu ikinci yıldaki elmaların fiyatı da kilo başına 55 kuruş olsun Burada şunu söylemek istiyorum Gayri-safi yurt içi hasılayı ölçmemizin nedeni ülkenin üretkenliğini ölçmektir bunu lira bazında ölçüyoruz ve burada liranın miktarını önemsiyoruz. Eğer ülke daha üretken olsaydı, ne kadar daha üretken olduğuyla ilgilenirdik. Eğer buradaki gayri safi yurt içi hasıla değerlerine bakarsak, 1000 liraya karşılık 1200 lira, sadece sayılar üzerinden dahi 1000 liradan 1200 liraya %20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bu sayılara bakarak gayri safi yurt içi hasılanın %20 arttığını görebiliriz Peki bu gerçekten ülkenin üretkenliğinin bir göstergesi midir? Acaba gerçekten %20 Daha fazla mal mı üretti? Buradaki kilit nokta şu Gayri safi yurt içi hasılanın artışının Aynı zamanda fiyat artışına da bağlı olduğunu görmekte Ama bu hiçbir ülkeyi daha üretken yapmıyor Ülke daha fazla üretirse bu toplam üretkenliğe dahil edilir Bunun hakkında daha fazla düşünebilmek için dilerseniz buraya bir şekil çizmekle başlayalım Bu eksene miktarı koyacağım ve bu eksene ise fiyatı Yani ilk yıldaki gayri safi yurt içi hasılayı hesaplarken Birinci yıldaki elmanın fiyatlarına bakacağım Bu sadece birinci yıldaki elmaların fiyatı çarpı miktarı bu yeşil dikdörtgenin alanı, birinci yıldaki gayri safi yurt içi hasılayı verecek bize İkinci yıldaki gayrisafi yurt içi hasılayı hesaplarken Elmaların fiyatının 50 kuruştan 55 kuruşa çıktığını göz önünde bulunduracağız İkinci yıldaki fiyat çarpı ikinci yıldaki miktarı hesaplayacağız Bir miktar büyümenin olduğunu varsayıyoruz ve ikinci yıldaki gayrisafi yurt içi hasıla bu dikdörtgenin alanı olacak Eğer ikinci yılla birinci yıl arasındaki farkı hesaplamak istiyorsak Alanlar arasındaki farkı bulmak yeterli olacak o da Tam olarak benim şu an maviyle boyadığım kısım Sayılara bakarsak buradan buraya büyüdüğünü görüyoruz buradaki mavi kısım Yani ilk yılla ikinci yıl arasındaki gayrisafi yurt içi hasılanın büyümesi 200 lira. Şimdi buraya baktığınızda da 200'lük miktarın hem miktara ama çoğunlukla fiyata bağlı olduğunu görüyoruz. Yani eğer ülke gerçekten ne kadar üretken diye baksaydık olaya, gayri safi yurt hasılayı fiyatlar üzerinden hesaplardık. Eğer ikinci yılın üretimini birinci yılın fiyatlarıyla çarpsaydık böyle bir dikdörtgenimiz olurdu. Ve yeni dikdörtgenle birinci yıl arasındaki fark, gayri safi yurt içi hasılanın sadece miktara bağlı olan artışını gösterecektir. Ve biz de bunu arıyoruz zaten. Toplam üretkenliği hesaplamaya çalışıyoruz. Bir ülkenin ne kadar daha üretken olduğunu söylemek istiyoruz. Şimdi bu sayılarla bunu yapmaya çalışalım. İkinci yıldaki üretim miktarını hesaplamak için gayri safi yurtiçi hasılayı ne yapacağız? Fiyata böleceğiz. 1200'ü 55'e bölersek, hemen hesap makinemi çıkarıyorum. 1200'ü 55'e bölersek 21.82 kilogram çıkıyor. 21.82 kilogram. Bu benim ikinci yıldaki üretim miktarım. Şimdi bunu fiyatla çarpabilirim. Bunu birinci yıldaki fiyatla çarpacağım Birinci yıldaki fiyat kilo başına 50 kuruştu, 0.50 ile çarpıyoruz Buradan yuvarlarsak 1091'i elde ediyorum Ve bu aslında ilginç bir sayı, yani Bunu fiyat ayarlaması yapılmış olarak ikinci yılın gayri safi yurt içi hasılası yerine yazacağım Yani birinci yılın fiyatıyla Bunun yararlı tarafı fiyatların sabit kalması Burada sadece fiyatların gayri safi yurt içi hasılayı artırmadığını görüyoruz 1091'lik kısmı pembe ile boyuyorum Eğer fiyatlar sabit tutulsaydı, gayri safi yurt içi hasıladaki artış 200 lira değil 91 lira olurdu Yani Buradaki gördüğünüz alan Özetle Asıl büyüme fiyatlarının sabit tutulduğu zamanki büyüme ve burada gayri safi yurt içi hasıla 1000 liradan 1091'e çıkıyor Yani buradaki alan 91 lira Şimdi buradaki alana gayri safi yurt içi hasıladaki gerçek büyüme diyebiliriz Baktığımız zaman bu gerçekten de üretkenliği ölçüyor Burada birkaç fikir oluşturabiliyoruz İkinci yılın gayri safi yurt içi hasılasını İkinci yıldaki fiyatlarla hesaplarsak eğer, buna nominal gayrisafi yurt hasıla diyoruz. İtibari bir isim, yani böyle hesapladığımız gayrisafi yurt içi hasıla sadece göstermelik. Ancak burada birinci yılın fiyatlarını esas alarak yaptığımız hesaplamalar, ülkenin üretkenliğinin ne kadar arttığı konusunda gerçek bir karşılaştırma yapmamızı izin veriyor. Bizim üretkenliğimizdeki gerçek artış %9, Buna real gayri safi yurt içi hasıla diyoruz Çünkü bize gerçek üretkenliği ölçme fırsatı veriyor Sonradan göreceğimiz üzere bu konuda kesin bir değere ulaşmak oldukça zor Bu hesaplamaları sadece bir ürüne sahip olduğumuz basit bir ekonomiyle yapıyoruz Eğer real bir ekonomideki gibi çok fazla ürünümüz olsaydı Bunu fiyata sabit tutarak hesaplamak çok basit olmazdı ancak milli gelir hesaplarına bakan arkadaşlar ülkedeki gerçek büyümeyi anlayabilmek için bütün bu işleri yapıyorlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.